Miotaç, Miotaç ürünü, şık bir cihaz ama maalesef biraz kullanımı zor. Mesela ekran şey değil, kapasitif ekran değil, rezistif ekran. Yani dokunmama aranı şu an ardulamıyor. Biraz kuvveti basmak lazım. Bir de ekran kullanıcısız yani burada programlanabilir cihaz ama hiçbir kontrol yok şeyin üzerinde ekranda yani sadece buradan tıklayarak sıcaklığı mesela arttırıp eksiltiyorsunuz mesela bu şekilde 20 23.8'ı e set ettim alttan okuy dersem şurada 23.8 yazıyor 26.4 şu anki sıcaklık çalışıyor mesela 26.4'ün üzerine getireyim. Bu bu aralıkları 02 derece olarak ben seçtim. Fabrika ayarı 05 derece geliyor. Mesela 26.8 yaptım. Bakın hemen çalıştı. Kırmızı ışığı yaktı. Ee, Rölesi hemen çalıştı zaten. Şimdi sıkıntı şu. Mesela şu an manuel modda. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Mesela bakın düşüreyim. 26.8 değil de. Mesela 25 küsüre getireyim program moduna basayım. Bastım program moduna. Şu an program modunda. Ekranda hiçbir şey yok. Program moduna girdiğini gösteren. Yani normalde hatırlayın 25.2'ye getirmiştim. Alttaki şu OK etikine basmazsam, program moduna basarsa... telefondaki uygulamadan yaptığım program moduna geçiyor. <gülüyor> Program modunda işte bu saatte 21 derece yerli olduğu için 21'e düştü. Tıklayıp tekrar... Anlamadım yani. Tıklayıp tekrar OK edersem Mesela işte en kısır atayım. Okay dışı değişiklik yok. Şu an manuel modda. Yemeklukta gösteriyor. Ya bir de buradan en azından programda öğrenmesini isterim. Ben yani cep telefonunda marka kalmadı. Madem dokunmatik ekran koyulmuş bildiğimiz o bazı ayarlara yapılabilseydi iyi olacaktı yani. Bu kadar başka hiçbir ayar yok ekranın üzerinde, şey cihazın üzerinde. Ne sayata ayar yapılabiliyor, ne hassasiyetler buradan değiştirilebiliyor, ne program yapılabiliyor, ne yani in manuel şey tuşları cihaza daha iyi yani. Cep telefonu uygulaması da sıkıntılı biraz. Ben çok çok zor bağlandım. 2 saat buçuk saat uğraştım. Dene neden neden dene. 5 GHz zaten destekliyim. 2.4 GHz destekliyor. Bu şekilde 2 saat kadar uğraştım aşağı yukarı. Sürekli hata veriyor, hata veriyor. Program kapanıyor, açılıyor. Yani programı kilitleniyor. Kapata, kapatamıyorum. Cihazları sürekli fabrika aylarına geri döndürüp yandaki düğmesinden tekrar tekrar deniyorum. Hmm, tam bağlanacağı sırada gidiyor falan. Tesadüf tam artık hani kutulayıp böyle geri edeceğim derken çalışacağız cihaz. Ama şey cep telefonu arayüzünde kötü beğenmedim cep telefonları yüzünde Oradan da çok fazla bir iş yapamıyoruz. Yani bileyim, ekranın kapanması... Ekran mesela kapanıyor. Time out var. Zaman aşımı geçince kapanıyor ekran. Dokununca tekrar aydınlanıyor. Ama bunun bile ayarı yok. Yani bu zaten adaptörle çalışamayacağız. Pille çalışmıyor. Bunun neden... Yani neyin tasarrufu bu? Hadi pil olsa neyse edeceğim? Kapatayım ben bu özelliği. Hani ekran sürekli açık kalsın deme şansım yok. Öyle bir acayip bir cihaz olmuş. Çok beğenmedim ben yani. Diğer taraftan bu zaten Wi-Fi ile çalışıyor sadece. Wi-Fi olmazsa hiç çalışmayacak. Yani evde e, ne bileyim işte access point arıza yapsa bir sıkıntı olsa herhangi bir nedenle Wi-Fi yayını gitse cihaz da çalışmayacak. alıcıyla verici kendi aralarında da haberleşemeyecekler. Yani kombi de haberleşemeyecekler. Öyle.